Serbest Stil YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Autodesk Sketchbook adlı uygulamada çizim yapıp size uygulamayı tanıtacağız. Çizim yaparken dokunmatik kalem kullanmanızı öneririz. Tasarımlarınız bu sayede daha güzel gözükür. Başta yeni bir sayfa açıyoruz. Boyutları 400'e 300 olarak seçiyoruz. Kalemlerden Flowway Brush isimli kalemi alıyoruz. Koyu bir mor seçip çiziyoruz. Rengi aşağı indikçe açıyoruz. Şimdi tepeye karaltı ekliyoruz. Kalemimizi smaç pen ile değiştiriyoruz. Bu kalem renkleri dağıtacak. Sağ taraftan ikinci bir katman ekliyoruz. Rengi siyah yapıp fountain peni alıyoruz. Cetvel yardımıyla bir çizgi çekip çizginin altını dolduruyoruz. Şimdi bir ağaç gövdesi çizip ona dallar ekleyeceğiz. Kamu isimli kalemle yaprakları yapacağız. 3. katmanı ekliyoruz Kalemlerden fountain peni tekrar alıp beyaz yapıyoruz Şekillerden çemberi seçiyoruz ve içini dolduruyoruz. Tekrar flowway brush'ı alıp ayın etrafını parlatıyoruz. Sonra transform kısmından ayın konumunu değiştiriyoruz. Bir katman daha ekliyoruz. Kamu kalemini alıp aya krater görünümü veriyoruz. saydamlığı arttırıyoruz baştaki katmana dönüyoruz speckled adlı fırçayla yıldızları yapıyoruz Ağacın bulunduğu katmanda enemini ile çimen yapıyoruz. Çizimimiz tamamlandı. Bunlar da yapılmış başka çizimler. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.